Evet, taraflara yeni bir videomu izlediniz. Eee geçen seferki videomda da Supercell mektep kostüm oluşturmuştuk. Yani hatırlıyorsanız bir tane videomda eee onu da kağıdınız bilirsiniz arkadaşlar. Oluştuk. Şimdi birinin kostümü oluşturacağız. Ee, ilk önce sopasını hangi renk yapsak? Bir dakika. Kırmızı var mı ya? Kırmızı. Tamam. Kırmızı seçtik. Kırmızı değil mi? Tamam. Boyuyorum şu an bu sopayı. Şöyle bir. Bir boyuyalım. Ee, geçen videoda ben önceden yapmıştım öyle göstermiştim size bu sefer videoda yapacağım kostümü şöyle bir saniye hemen yapıyorum evet sopayı bir kırmızıya boyayacağım Karakter şey, serişimi ne yaptığımı anlayacaksınız. Bir saniye. Boyamasını yapıyorum şu anda. Karakterim. Bir dakika. Evet. Sarı seçelim. Seçtik. Seçtim. Şimdi şöyle bir tane ateşli bir şey yapalım bir desen yapalım. Yaptım. Ne? Zor boyamıyor. Yapıyorum. Şu üstünü boyamayacağım. Böyle ateşli bir desen yapayım dedim. Arkadaşlar. E, sopasını rengini değiştirdim şu anda. Tamam. Evet. E, sopası böyle bir bu şekilde olsun. Şuradan bir bir saniye. E, iki boyutlu şekillere girelim. Şu olsun. Şunu çarpı yerine Değiştirebilir miyim? Yoksa değiştiremez miyim? Böyle oldu tamam. Bunu yıldız yaptık. Biraz daha boyayacağım. Bir saniye. Bu tarafı ablası zaten bu renkte oldu. Sapanı sapı. Yani, beyaz yapalım. Yapıyorum beyazı. Yaptık sapını. Sen saniye şurayı yine kırmızı yapayım. Evet yapıyorum. Şurada çok küçük bir siyahlık var Bir dakika ben olurdu ya. Evet oldu bu işte. Şimdi üstüne gelelim ee, Gömleğimi de kırmızı yapacağım Evet Kırmızıdan sonra üstüne yine sarı boyayacağım Yapıyorum şu anda. Pekala. Tamam. Rengi bir kalınlaştıralım ya Böyle böyle Kalınlaştırdım Daha rahat yapacağız artık Şimdi. Bunlara da bir kalınlık eklentisi yapalım yaptım buraları da. Yanlışlıkla şu montun fermarlarını boyamışız. Onları beyaz yapalım. Tamam. Şimdi sarı bir renk yapacağım bu sefer. Sekiz bir sel. Yani şöyle olsun. Böyle. Evet yapıyoruz. Yapıyorum. Bitmek üzere. Çok az kaldı. Çok az kaldı. Evet. Evet. Videoyu olursa babam gelecek. Allah Allah Tamam Şöyle Topu turuncu yapacağım ee, Mat diyor Kalınlığı bayağı kalın yapalım Evet bakın Her yere hemen boyuyor Şöyle alt kısım Üst kısım alt kısım üst kısım bu tamamen pırıncı yaptık. Şimdi iki boyutlu şekillere e, geri gidelim. Bu da ne olsun? Hmm. Şöyle bir şey olsun. Evet. Bence böyle daha güzel oldu. Ben da şöyle birazcık kapalı bir ser yapayım. Bayağı büyük oldu renk. Aa bir dakika bir dakika suratına geliyor, suratına geliyor. Birazcık kısaltalım. Hallederiz oraya da. Ee, önemli değil. Şimdi sarı yaptım. Elimden geleni yapıyorum rengi Kısaltmak için ama olmuyor Evet şimdi e, Ten rengi arıyorum Ten ten ten ten ten Ten şey. ten. ten rengini buldum Keçik 17 yapalım. Evet. İki boyutlu bir şekillere bir girelim. Kovalım tane. Ve bu karakterin gözleri yok şu anda. Onu ne yapacağız? Bir saniye. Ne? Bu ne ya? Çok büyük bir göz oldu bu. Bak bir iptal edelim şunu. Evet. Bu kadar büyüklük yeter. Şu şöyle olsun. Bir tane daha aynısından seçelim. O da bununla aynı boyutu olsun. Şöyle. Evet kostümümüz hazır şu anda. Ee, arkadaşlar yaptık. Bir çok manyak bir video oldu gerçekten. Ee, ayakkabılarını da değiştirecektim normalde ama onlara dokunmak istemedim. Ben yani vazgeçtim. Ee, videomu da bitiriyorum. Ee, videomu da yorum,